sabunumuz burada eridiğini düşünüyorum ve de o da sıcaklığında zaten şöyle açalım alalım ay çok az kalmış kuşunca kalmış sadece çok az kalmış şöyle erimeyen bayağı da yoğun aslında bizim bu sabunumuz biraz daha mı su koysam yoksa hiç kıvamlaştırıcı koymasam mı ben buna diye ciddi düşünüyorum yani çünkü şöyle bir kıvam var ama erimemiş daha biraz ısıtırsak ayda sağlar şöyle yapalım o zaman nasıl yani şunları ayırıp daha sonra da eritebilirim aslında o da bir seçenek. Şunları toplayabilirim de. Bunu ısıtmakla uğraşmayıp. Neyse bir deneyelim bakalım biraz ısıtmayı. Bir fark görecek miyiz? Ee, boşuna şey yapmayalım. Boşa pil ve yer harcamayalım makinede. Bunu biraz ısıtacağız. Tekrar görüşmek üzere. Merhabalar, tencereyi gösterir misiniz? Sısınca bulandı. Bir de tamamını eriseledim yine. Şimdi ne kadar totalde suyumuz var diye ona bakmaya çalışıyorum. Sabunu yaparken toplam 200 gram fazla su kullandım ben. Ee, yani 1110 gram sabunumuz çıkmıştı. koymam gerekirdi, olurdu. Bir iki çözdürseydim bunu. Ben bir 1110 koydum. Bir de normal şeyim de hmm, reçetemde fazladan bir 200'üm var. Gördüğünüz gibi yani çözünemiyorlar. Çok bir doymuş çözelti olmuş gibi oldu bu. Buna biraz su ekleyeceğim ben. Biraz derken de eksi 1110 eksi 200 510 gram'a kadar yolu var ama hemen 510'la başlamayacağım. Ee, şöyle 210-220 koyacağım, biraz ısıtıp ekleyeceğim. Yani şurada ve e, onu da ekledikten sonra. Ben orifetelin testimizi yapmak istiyorum. Şurada onu görelim. Ne kadar pembe oluyoruz? Bir de o durum var. Tabii suyu ekledikten sonra görmemiz daha iyi olur. Çünkü sonuçta o su da bu çözeltinin içine girecek. Ee, kabuklaşmalar var. Çünkü yani eriyemiyor. Bayağı bir eridi ilk açtığım halinden sonra da biraz daha böyle ısıttım, karıştırdım. Bayağı bir eridi ama bakın mesela şunlar erimeyen şeylerimiz. Sabun pastalarımız. 210 gram ekledim. Bir 300 gram daha şeyim var. Suya gidebilirim. O yüzden şimdi bir test etmek istiyorum. Ne durumda benim sabunum? Şöyle sıvımız var. Gayet aslında berrak boş bir sıvı. Damlatalım bakalım fenolfo Ne durumdayız? Altına da bir beyaz su al koysak doğru bir iş yapacağız. Pembelikleri görürüz net bir şekilde. Şöyle başlayalım. Şey mi var? Onun içinde yine sabun pastasım var şurada. Yani çok minik minik varlar yani. Bu kadar çözebildik. Wow, süper harika bir pembeyiz şu anda. <gülüyor> o zaman dans. Peki. Şöyle sitrik asitle başlıyoruz o zaman. Yani boraksımız da var ama şundan, şu kadarım var. Şöyle bir dökeceğim önce. <gülüyor> küçük küçük şeyler oldu topacıklar oldu. Çok ilginçtir. Strik asiti atınca oldu bunlar. Kar taneleri gibi. Yani. Aslında birazcık da şekerli su eklemeyi düşünüyordum ben buna. E, bunu ekledim. Şimdi ikinci testi yapmadan önce şeyi unuttum. E, gliserinim var eklemem gereken. Onu da ekleyeceğim. Ondan sonra tekrar test edeceğim. Ben totalde 1110 gram hamuruma 150 gram kadar şey koyacağım. Gül ekleyeceğim buna bir de. Bunu da biraz ısıtacağım. Sıvımız biraz daha böyle bu çok koyu sıvıdan 200 gram sıvı eklemesiyle daha böyle şey bir sıvıya döndü. görüntü bu. Onu göstermeye çalışayım size. Bu stika, stendol, uygulama şeyler de parçacıklar azalmaya başladı sanki. 70-80 dereceye kadar glicerini de ekledim. Bir de onu da karıştırılmış şöyle. bir parça daha alacağım şu ilk denememizde 200 gram bu ve yaklaşık 150 gram değil mi 150 gram da şey ekledik gliserin ekledik ve ikinci bardağımıza bakalım koyduk şöyle yani. neredeyse fenolfa teleyinimiz evet çok koymuşum stiker stiketini <gülüyor> Evet, hanımlar beyler böyle benim gibi siz foş diye dökmeyin, daha şey şey dökün, yavaş yavaş böyle çay kaşığı çay kaşığı falan dökün, fazla sitrik asitten doğuracak bir sorun olabilir şimdi benim sabunumda, ee, ama e, ilk başta çok yani soğukken bile gayet şeydi, şeffaftı sabun, e, erime, erimeyenler vardı, onlar da şeffaflaşmıştı, onlar da eridi şimdi bu suyu da ekleyince, ama şu fazla sitrik asitif yani. Şunun ben yarısını döktüm. Bu kadarına ihtiyaç yokmuş. Gördüğünüz gibi nötrleştirdik. Yani belki koyduğum miktarın 4'te e, 1'i ya da 3'te 1'iyle falan da haline olacak bir şeymiş. Ama bekledikçe bu sitrik asit tanecikleri de işte diyor ya hanımefendi bekletin 15 gün dinlendirin diyor. Mesela şurada bir, bir lokmacıkta erimemiş sabunum var az bir şey. Sıcak benim bu şeyim şimdi sabunum şimdi. Aslında ben bugün e, şeyi de yaparız diyordum. Kavanozları da ay ayırıp e, sıcaklarım. E, e, i̇ki hafta dinlendirme aşamasına geçeriz diye düşünüyordum ama parfüm de eklemeyi düşünüyordum çünkü. Fakat bir de şu karboksimetil selülozu ekleyecektim. Eee Azalıyor mu bülse? Sanatı azaldı gibi geldi mi? Sanki küçülüyorlar gibi geliyordu ama <gülüyor> beyaz beyazlardı. Evet, daha beyaz. Daha beyazlardı. Eee Kıvamımız ama ısınlaştı. ilk açtığımızdakinden. Evet, daha sıvıyız şu anda. Şöyle göstereyim. Bu durumda karboksimetilsellosu da göz kararı koyarım diyorum. Strik asit de yaptığım gibi ama şimdi öyle yapmayayım ben o zaman onu. Evet kayboluyor. Yani kayboluyor. Deniyorlar. Peki o zaman evet. 1110 gram %70 suyla yaptığım sabun pastamız vardı. Üstüne kendi ağırlığı kadar 1110 gram su koydum sonra çözülsün diye bıraktık çözülmeyenler vardı 200 gram tekrar su ekledim üstüne 200 gram suyu ekledikten sonra şu testi yaptım şu pH testini yaptım ve şöyle çok güzel bir magenta pembemiz vardı ardından 150 gram ısıttığım gliserin bitkisel gliserin ekledim sabunuma ve tekrar şu ikinci bardaktaki pH testini yaptım. Bu arada da şu %33'lük sitrik asit. Bu da monohidrat. Sitrik asit bir anhidratı var, bir monohidratı var. Bu monohidratının %33'lük solüsyonu. Yani bu demek oluyor ki 100 gramın 63 gramı sitrik asit %63'ü çıkarın. 67 gramı da Saf su. Bu öyle bir sarı bir solüsyon. Şuraya kadar da doluydu. Bakın şuraya kadar doluydu. Ben neredeyse şunun yarısını koydum. Fazla geldi. E, bunu eklerken böyle çay kaşığı çay kaşığı veya tatlı kaşığı tatlı kaşığı ekleyip karıştırıp test edip ihtiyaç varsa tekrar ekleyin. Böyle çünkü bende beyaz kar tanecikleri yaptı. Yapmaması gerekir aslında. O fazla sitrik asitinde çünkü başka etkileri olabiliyor sabuna. E, sıvı sabunlar yapmak kitabında bunu anlatıyor. Ben şimdi bunlar şey de ekleyeceğim. Ondan sonra da şu şişelerime kavanozlarımı koyup bir kenara bırakacağım. İki hafta sonra böyle görmek istiyorum. Bir dursun içerisinde ne hale geliyor, ne oluyor, bir onu görelim istiyorum. Ve de ilk defa da buyurun bildiğimiz bizim anam babam usulü bizim çay kaşığımızla. Şimdi ben bu çay kaşığına şöyle bir bir çay kaşığı şuna ekleyeceğim. Ve de karıştıracağım, bakacağım. Sitrik asitten canım yandı. Karboksimetilsilozu azar azar koyuyorum. Bu da suda çok çabucak çözünen bir şey değil, anladığım kadarıyla. Bu da tanecikler oluşturdu. Yani sabunumuzun şeffaflığında bir sıkıntımız yok. Yani şeffaf, tencere çelik tencerenin dibini bile görüyorum bulanıklık yok şeyde salında şimdi bu arada da şu erimeyenler karboksimetil şunlar cmc şunlar yani strik asit değil topaklananlar acaba eleyerek koysak daha mı faydalı bir iş çıkarırız bir de öyle deneyelim bir çay kaşığı da bazı ona çünkü şöyle İkinci çay kaşığını da şöyle koyacağım. Heh. Şöyle şöyle. Çok yaşa anneciğim. Şöyle karıştırarak. Karıştırarak ekleyelim. iki çay kaşığını bunun içerisine. Kıvamda fark yarattım anneciğim. Ama bakın şeffaflığımızı göstereyim. Şeffaflığımız gayet iyi keşfilerden gözükmüyor. Yani şeffaflık gayet güzel. Şu anda şu. Fark yarattı olursa. Daha şeffaf yaptı sanki. Birazcık da şeker eklemek istiyorum aslında. Bir çay kaşığı da şeker eklemek istiyorum. Bunun suda daha iyi, daha sudan başka bir şeyle daha mı güzel çözülüyor yoksa bu da şey gibi mi acaba? Kastan gibi bu da mı zor çözülüyor. Ben bunun daha kolay çözüleceğini düşünmüştüm. Merhabalar. ya yaklaşık bir 40 dakika falan geçti. Şöyle sabunu gösterir misin anne? Şunlar karboksimitil cellulozun şöyle bakın şuraya da toparladım. Şunlar erimeyen topaklanan parçalar. Hani ilk başta kaşıkla döktüklerimin çoğunlar. Çünkü böyle üstü ıslanıp içi toz kalmış bunların. Süzerek, elekten böyle eleyerek döktüklerim daha iyi şey olmuşlar, çözülmüşler. Şimdi bir şeyden kaçtım, kastamdan kaçtım yine aynı şeyden istedim. Şimdi bunun böyle çözünmeyen parçacıkları kaldığı için içerisinde ben bu sabunumu şöyle süzgeçten geçirerek şişeye almak istiyorum. Şöyle bir doldurayım önce. Çözünmeyen ne kadar malzeme varsa süzgecin içerisinde kalsın istiyorum. Şöyle görelim şişeyle dolanı. Çünkü yani ilk başta çok daha netti benim sabunum. Ee, foş diye eklediğim sitrik asit onun üstüne de karboksimetil selülozla ilginç partiküller oluşturdum şeyin içinde, sabunun içinde. O yüzden süzmek mantıklı geldi bana. Ve sanki böyle çok küçük küçük de hala eritemediğimde sabun parçaları da kalmış gibi geldi karıştırırken. Yakın gözlüğümü de taktım, baktım ama o yüzden böyle süzerek bir şişelere dolduracağım. Almayanı kavanoza e, aktaracağım. Evet, esans koymayı unuttum ama en son artık şişelerde de şey yapabilirim. Esansı karıştırabilirim. Dediğim gibi böyle bir dursun. E, bulanıklık yapıp yapmayacağını görmek istiyorum esansın bunu bilemediğim için önce bir şeffaf sabun elde edebildik mi onu görelim esas sonra fakat bu selüloz şey yapmıyor bulanıklık yapmıyor orası kesin ama topaklanıyor Evet şey yapalım Yani biz böyle dolduracağız bunu şunları toparlıyorum şu küçücük şu çay tabağının içine şu peçetenin kenarlarına çıkardıkları şunları da alacağım daha sonra hepsini bir kavanozun içerisine koyup koyup çok az bir de saf su ekleyip şöyle bir şey yapacağım el blender ile karıştıracağım bir onu da göreceğim ne olduğunu ama bu şişeye dolduracağım bu yetmezse şu kavanozlarım var, bu kavanozlara ekleyeceğim. Ondan sonra son hallerini kavanozdaki ve şişedeki son hallerinizi de göstereyim, netliğini falan görelim. Ondan sonra da bir kenara bırakacağım. Bugün Pazartesi günlerden iki hafta dinlendirin diyordu işte şeyde kitapta. İki haftada dinlendirip en sondaki halini görüp ondan sonra da kokup bir mesela bir tanesine sentetik koku bir kavanoz, bir şişe lavanta yağ, uçucu yağ falan koyarak deneriz. Şu anda biraz sıcak. Gördüğünüz gibi şeyin üstü buharlandı şişenin üstü. Soğuduğunda bu netlik var mı yok mu onu görmeniz gerekiyor. Görüşmek üzere. Merhabalar. Şimdi şu kavanozumuzu şöyle doldurur. Ama yani ılık bu kavanoz mesela. Yani arkayı falan görüyoruz. Görüntümüz şu. Hani parmaklar şunlar falan gözüküyor gayet rahat şişenin arkasından ama şişem ılık bakın şurada buharlanma var gördüğünüz gibi şişenin şurasında soğuması lazım bunun bir de bu şeyi doldurdum bu kavanozu doldurdum bir de tencerenin dibinde şu kaldı süzgeçten geçirerek döküyorum ben sadece erimeyen e, şu cmc'ler vardır diye düşünüyordum ama Sadece cemeci değil, çok ince, e, hala erimemiş, böyle incecik kalmış, tanecik değil de incecik kalmış şeylerim de var. E, savunum da var. O yüzden şu tabağa topladığım, bu şeyde kalan, e, süzgeçte kalan ve de şu tencerede kalan her şeyi de şu mikserin karıştırma kabına alacağım veya ben buna deneyeceğim yani bir mikserle girişeceğim. <gülüyor> karıştıracağım. Birazcık daha e, su eklemeyi deneyeceğim mesela. Şu tencereyi de sıyrayım. Tencerenin çünkü kenarlarında falan da çok yoğun sabun şeyleri vardı. Bu e, spatula ile tencereyi sıyırdıkça e, böyle arap sabunu gibi jel kıvamında e, sabun toplanıyordu şeyin, spatula'nın etrafında. Bir de böyle deneyeyim dedim. Ama yani deneyecek çok şey var işte renklendirme kokulandırma şimdi şeyle CMC'yi denedim bir dahaki sefere boraksı denemeyi düşünüyorum hem nötrleştirmek için hem Kıvamlaştırmak için bir dahaki yaptığımda Yani işte şimdi yapıp bıraksam Sarıp sarmalı 15 gün sonra oluyor Hatta arada bir de kontrol ederiz. 15 gün sonra mı, 10 gün sonra, 10 gün de oluyor mu, 15 gün beklemek gerekiyor mu falan filan diye o ay günlerde kontrol edilebilir ama yani böyle uzun uzun o karıştırma ve pişirme işi bitmiş olduğu için ne yapılacağı konusundaki ilerleme daha hızlı olur. Yani ben çünkü gerçekten sıkılıyordum o şeyden. Karıştır, pişir, karıştır, pişir kısmından şey yapıyordum. E, haz etmiyordum. E, bir sevdiğim işi yapmaktan hoşlanıyorum. Sabun yapmayı seviyorum ama sıvı sabun yapmayı o yüzden sevmemiştim. Fakat böyle olunca, şimdi ben bununla çok daha keyifli çalışırım. Yani bir sürü de şeyler var şimdiden aklımda. Acaba şun, şununla sıvı sabun olur mu? Bunun nasıl, Bunu sıvı sabuna nasıl katarım? Şunu sıvı sabuna nasıl katarım diye bayağı bir şey sabun pastası hazırlayıp kendime büyük tenceremi şey yapacağım şekilde içine sokabileceğim şekilde yalıtabileceğim şekilde bir düzenek kurup onun içerisinde sabun pastasını oluşturup hatta onu sabun tenceresi yapabilirsiniz pastayı bırakın içinde ne kadar lazımsa oradan alın çözdürün kullanın hangi renkle kullanmak istiyorsanız hangi kokuyla kullanmak istiyorsanız hangi kıvamlaştırıcıyı denemek istiyorsanız yapabilirsiniz şey yapması kolay oluyor yani artık yapması kolay Evet şimdi niye süzüyorum bilmiyorum aslında benim süzmem gerekmiyor Çünkü her şeyi ben bunun içine geri katacağım niye süzüyorsun anne desene bana bu bilebileyim ben <gülüyor> bilmiyorum ki niye süzüyorum bilmiyorum bunun kiri de çok hoş her tarafı sabun tam damlıyor sildikçe köpürüyor <gülüyor> temizlemesi kolay oluyor sabunun kirini pasını şunları da alacağım burada da sabun ve şu erimeyen cmc'ler var bakın Karışmıştır herhalde her şey parçalanmıştır. Bakın şu CMC işte buyurun. Ee, şöyle bunu kendi haline bırakacağız. Yani bu köpük elbet gider ama yine birazcık şey çok azıcık da sok, Yani yoğun birazcık da koyalım içerisine şöyle Aa. bu köpükler sönerler kendi kendilerine bayağı bir köpük katmanı oluşturdum ben oradan. elbet açılır şöyle göstereyim size şu aşağıdan açılmaya başladı hali şurada gördüğünüz açılacak ama Biraz zaman alır açılması kıpırdatmadan şuralarda şöyle bırakacağız. Hatta üstüne bir de içine bir şey düşürsün diye Şu şunlar da atabiliyor muyuz? Denk geliyor mu onun üstüne? Denk geliyor. Şunu da şöyle bırakacağım. Şöyle tamamdır. Burada bu da çözünsün kendi kendine. Ve burada sabunlarımız burada. Ümitli ben olduğunu düşünüyorum. Yani soğudukça da daha da şeffaflaşacak gibi geliyor bana. Şu andaki halinden daha şeffaf olacak gibi geliyor. Çünkü tencerenin içinde ilk açtığımızda kendi kendine erimiş haline oda sıcaklığında sabun daha şeffaftı değil mi annem ben mi yanlış hatırlıyorum. Gerçi şeyde videoda görüntüler var oradan da görüyorsunuz. Gözüküyor mu elim? Evet. Budur. Bugün e, Ayın 10. Ay salonu 25'inde son parti kokulandırması ve şeylere koymak kaldı pompalara koymak kaldı yalnız şunu da söyleyeceğim hep kastil sabunu yaptım ben hiç şey yapmadım yani sıvı sabun böyle bir reçeteyle sıvı sabun yaptım ilk hep kastil sabun yapmışım zeytinyağı yüksek olan o zeytinyağında kendine has bir kokusu var o sabun mesela zeytinyağı kokuyordu o kastil sabun zeytinyağı kokuyordu Yaptığım sabunlar. Bunun öyle bir kokusu yok. Yani bunda... Ne kokuyor bu ses? Sabunun kokusu mu var? Sana nasıl geliyor kokusu? Bilmem. Değişik. Evet yani değişik. Yağ kokusu gibi değil öyle söyleyeyim. Değişik bir kokusu var. Ee, sabun kokusu gibi de değil. Yağ kokusu gibi de değil. Daha değişik bir kokusu var Hiç zeytinyağı yok bunun içerisinde hani soğuduğu zamanda beklediği zamanda bir kokusunu görelim ama sanki böyle biraz daha şey yapsam sanki az daha sulandırsam olacakmış gibi geliyor bana ama yoğunlaşacak diye düşünüyorum soğuduğu zaman göreceğiz görüşmek üzere On gün sonra evet reçeteyi koyacağım videoya Ama şimdi şu ana kadar yaptığımız işten benim mantığıma yatan. Tekrar denediğimde ne yaparım dediğim. Şimdi %70 su oranıyla sıvı sabunu koyduk tencereye. Sardık, sarmaladık, bıraktık. 15 gün bekliyoruz sabun olsun diye. Açtık sabun olmuştu. Ve jelleşmişti. Ben bire bir şey koydum. 1100 gram sabun pastam var dedim. 1100 gram da su koyacağım dedim. O 100 gram su az geldi tamamının erimesine. O yüzden orada bire bir buçuk su koymanızı öneriyorum. Narizane. Ben tekrar yapsam öyle yaparım. Bir de e, gene o bire bir buçuk suyun mesela kıvamlaştırmaya ihtiyacınız olduğunu düşünüyorsanız bir 150-200 gramında e, saf suda şeyi bir kavanozun içerisinde veya böyle bir mikser karıştırma kabında Saf suyla CMC'yi karıştırıp blenderlayıp orada güzelce böyle eritip çok koyu kıvamlı bir su elde edip ondan sonra onu sabuna erimiş çözülmüş halde eklemek daha mantıklı. Çünkü CMC'yi topak olarak attıklarım hemen ıslanıp içinde tozuyla birlikte topaklaşıp kalmışlardı. Elediklerim biraz eridiler. Onu aklınızda tutmanızı rica edeceğim. Ee, onun haricinde e, bu kadar e, bu arada 3000 aboneyi geçtirelim kanalım Çok ben 750 falan abone sayısından beri şaşkınım yani hala şaşırıyorum 3000 oldu, 2000 oldu çok mutlu oldum şaşırdım 2000 oldu şaşırdım, 3000 oldu şaşırdık. E, çok teşekkür ediyorum yeni gelen herkese, yeni abone olan herkese e, hoş geldiniz diyorum ilk ki buradasınız diyorum ilk ki geldiniz diyorum Burada olup en başından beri beni destekleyen yorumlarıyla olsun, iyi dilekleriyle olsun, hal bay sormasıyla, bayramda mesaj göndermesiyle olsun. Burada olan herkese de çok çok teşekkür ediyorum, minnettarım. 10 gün sonra bunların son haliyle görüşmek üzere o zaman. <gülüyor> Söyleyecek başka bir şey aklıma geldi. 10 gün dinlendirelim bakalım sonunlarımızı da. Ondan sonra da görelim nasıl bir şey çıkıyor ortaya. Ama köpük oranı iyi. Tencereyi yıkarken çok mutlu oldum ben. Görüşmek üzere, iyi akşamlar. Çözdürme işi hiç kolay olmadı şimdi şöyle size şeffaflığımı göstereyim işte şişeye döktüğüm günden beri duruyorlar anneciğim göster ha şunları göstereyim bir de şu bakın şu şişenin dibinden gösterebilirsen ya da şurayı şurada çok hafif dikte bir matlık var ya da şişenin altının dibini gösterirsen çok şuradan da gösterir misin dikten çok hafif böyle bir pusuluk var gibi orada işte o, o bu arkadaşların süzgeçten geçenleri çift süzgeç yaptığınız zaman tamamen şey oluyor e, süzülebiliyor ya da bunu kullanmamayı tavsiye etmiyorum ya da öyle değil bunu kullanmayı tavsiye etmiyorum hani illa kıvam vermek istiyorsanız bence boraksla şansınızı deneyin Hani onu da deneyecektim de zaman olmadı bir de bunun de, videonun gelişinde çok bekletmek istemedim e, İşlerimiz var bir yola çıkmamız gerekiyor o yüzden e, paylaşmak için sizinle bunların bu son halini göstereyim istedim ama sanırım o 10 gün bekleme 10, yani 2 hafta bekleme süreleri olmadı fakat beliraklıkları gerçekten e, oldukça iyi. Şöyle mesela gözüküyor mu diğer taraftan mesela şu yazı falan oradan okunabiliyor mu? Bu şey gözüküyor mu? Hı hı Şöyle bir de şundan gösterelim camdan ee, şeyi pH testini yapıp göstermiştim zaten önceki videolarda şimdi ne yapacağım Aslında tabii bu yaptığım işten emin olabilseydim hepsini aynı anda koyacaktık 15 gün bekletmek için yani koku da kullanmak istiyorum, kokuyu da aynı anda koyabilirdim ama işte şu cmc'den şey olamadığım için emin olamadığım için e, kokuyu daha sonra e, şey yapayım dedim koyayım bir göreyim hangi hangi malzeme sabunda ne yapıyor onu görmek için şimdi şunlar e, ilk, ilk sabun yapmaya başlayıp da koku denemeyi düşündüğümde e, Cold Process sabunda kullanılabileceğiniecek olduğunu sanıp almış oldum ama Cold Process soğuk yöntem sabun için uygun olmayan e, şeyin tatlı dilimlerin e, yeşil sabun şeyleri esansları biraz kolonya yapmıştım onun içine falan da ekledim bunlardan bu böyle tatlı bir e, şekerli bir şey limon kokusu. Bunları ekleyeceğim şey sabunlarımı ve bugün Instagram hesabımda da paylaştım işte Milosa gitmiştim. Ş şunlara denk geldim şöyle yola da çıkacağız diye alacağım yanıma. Yani şu şişenin içerisine e, sıvı sabunumdan doldurup böyle çantaya bunu atacağım. Ee, bir de atıştırmalık ama şuna girer buyurun. Kıvam bu. yani çok lıngır lıngır yani sıvı ama nasıl diyeyim hani su gibi de değil hani oradan böyle su gibi gözüküyor olabilir ama su gibi değil ondan biraz daha kıvamlı ve e, sabunumuzun kıvamı bu tabii hiçbir şey kullanmadan e, kıvamlaştırıcı herhangi bir malzeme kullanmadan bu sabunu kıvamlaştırmanın yolu nedir sulandırma oranınızı azaltmaktır şimdi şeyi düşündüğümde önce şunları bir ekleyelim şimdi şu şişem daha büyük şunda daha çok esansım var benim bunu yeni açtım bunu biraz kolonya için kullanmıştım o yüzden tamamını buna, bunu, bunu buraya ekleyeceğim Şöyle kestik şöyle hepsini bak bu nasıl görüyor biliyor musun yani bunun da burada çözülmesi hatta ben almayayım sabunluktaki sabunlarımdan dolduracağım bundan almayacağım yanıma şişeye ilk döktüğümde sabununun içerisinde ortalarında bu tarz görüntüler vardı işte o beklemeden sonra kaç gün beklediyse o beklemeden sonra o şey o görüntü kayboldu Şimdi diğerine de şunu ekleyelim. Ee, i̇şte malzemeler birbirine alışacak diyorlar ya herhalde bu oluyor. Ayın 15'inde kattık bunu buraya. Bakın şöyle karıştırıyorum. Şu halelerden bu sabunu ilk bu kavanoza döktüğünde de vardı. Yani iki günlük beklemeden sonra işte o tarihten bu tarihe olan beklemeden sonra bu geçti, düzeldi, bu hale gelmişti. Ve gerçekten kristal berraklığında yani şu sabunun berraklık berrak hali, berraklı beni şey yaptı, mutlu etti yani ben bundan sonra bu şekilde sıvı sabun yaparım. Arap sabunumu yaparım en basitinden. Bir de hani sıvı sabun kullanmayı seven arkadaşlarım var. Onlara <gülüyor> kalıp sabun yerine arada sırada böyle şeylerle sıvı sabunlarına sürpriz yapabilirim. Bir de bakın şurayı kaldıracağım size şöyle çok ince bakın şu şu gözüküyor mu bu size kaldırıyorum şu dipteki şu dipteki işte şu cmc'nin e, süzgeçten geçen parçaları yani bu arkadaş bakın şunlar cmc şu anda bunlar erimiyorlar bunlar süzgeçten geçenler ve dibe çöktüler bunu tekrar süzdüğüm zaman, çift süzü, süzme yaptığınız zaman bunların hepsini süzebiliyorsunuz. Şöyle bütün hepsini kaldırayım size görün. Bunlar erimeyen, çözülmeyen sabunun içindeki CMC'ler. Onu hiç koymamış olsaydık, şimdi çözmek yani süzmekle uğraşmıyorum. Şu sentetik kokuların şeyin içerisinde daha iyi çözüneceğini düşündüm sabunun içerisinde. Ve gerçekten de hani bakın ilk böyle bir döktük yoğun yoğun gözüktüler şimdi kaybolmaya başladı. Şundaki bulanıklık havaya kaldırmış olduğum karboksimetil CMC parçacıkları. Bunlar dibe çökecek. Şunu da kaldırmamıştım. Yani çözündü ama hafif çok hafif şekerli bir limon kokusu var. Artık bundan sonra da işte bu Sulandırdıktan sonra yani bu şeyi reçete uygula, uyguladığınızda cemeceyi denemeyin, cemeceyi denemeyin. Ee, şey reçeteyi uygulayın, bir parça ayırın denemek için şey bir parça sabun pastasını ayırın, onu e, nötralize etmeyin. Hani e, deneyemedim ben, düşünemedim, hepsini birden şey yaptım, e, sulandırdım. Öyle yapmasaydım sonradan aklıma geldi. Sabun pastasının bir 100 gramını veya 50 gramını bir kenara ayırıp o 50 gramı hiç nötralize etmek için sitrik asit kullanmadan sulandırmak için e, borik asit, boraks kullanıp e, kıvam ve sulandırmada boraksı kullandığımda e, nötrleştirmeyi de yapıp yapmadığını da aslında görebilirdik. Ama atladım ben onu. Hani Siz kendiniz denerseniz bunu bir deneyebilirsiniz. Ama mutlaka fenolftalein çözeltimizin olması lazım. Şu ürünü yapabilmeniz için. O olmadan olacak iş değil. Artı, gene bu benim sonradan aklıma geldi. İşte bu bir heyecandı. Böyle bir çok ani bir şekilde öyle aklıma geldi. Denesem nasıl olur diye harala yüreğe giriştiğim bir denemeydi. Hemen de sizlerle paylaştım. Sonrasında dedim ki neden ben şeyime karıştırırken Sabun hamuruma fazla suda kullandım zaten o suyun bir kısmını en azından e, reçetenin yüzde üçü kadar sodyum laktat neden koymadım onu yapmış olsaydım çözdürme işim muhtemelen bir gece tencerede beklediğinde olmuş olacaktı ikinci gün açtığında tamamen çözülmüş görecektim ya da daha kolay çözülecekti çünkü sodyum laktatın e, sıvı sabunun çözülmesine e, şeyi var faydası var yani yaz sınır bir şey değil bu e, şekeri daha sonra ekledim mesela bir de burada kendimi hatalı buluyorum şekeri sonrasında ekledim köpüğü arttırsın diye ancak şekeri de sabunlaşması için karıştırmamızı yaparken gene mix yaptığımız şeye karışıma ekleyip öyle soğuk zincir kutusuna koysaydık çünkü biliyorum biliyoruz ki şekerde ısıyı arttırarak şeyi hızlandırarak sabunlaşmayı hızlandırarak ve ısı artışına da yardım olarak öyle bir faydası da oluyor Belki daha çabuk olur muydu denemek lazım Ben 15 gün bekledim acaba 10, 13 günü açsaydım bunu böyle görecek miydim onu da bilemiyorum ama açtığımda sizlerle birlikte sine baktık öyle hani içerisi çok sıcak değil de evin içi 24 dereceydi, 25 dereceydi. Bu tencerenin kutunun içi de 30 dereceydi. Zaten dışarıda 33-34 derece bir sıcaklık var. Yani demek ki belli bir süre sonra o sıcaklığını bu şey e, ürünler e, soğuk zincirin içerisinde dururken kaybetmiş ama kaybetmiş olmasına rağmen hani soğuduğunda bile sabunlaşma devam etmiş. Yani dolayısıyla belki 15 gün değil 10 gün içinde de olmuş olabilir. Artık bunlar böyle hep e, deneyerek herkesin bu kendi bulacağı şeyler ama rica ediyorum hani eğer e, aynı reçeteyi denediniz işte sodyum laktat kullandığınız şekeri kullandığınız 15 gün değil de 10 günde açtınız olmuştu rica ediyorum bu videonun altına yorum olarak bunları yazın paylaşın ki e, okunuyor yani benim kanalımdaki video altındaki yorumlar da okunuyor gerçekten hani öğrenmek isteyen insan aşağıdaki yorumlara da bakıyor e, faydası olur. Çünkü e, soğuk yöntem sabun adına işte ben ilk video koyduğumda bir iki tane bir şey vardı. Sıcak yöntem sabun anlatan bir tane Türkçe video yoktu. Onu geçtim. Sıvı sabun nasıl yapılırı anlatan hiçbir şey yoktu. Yani bir kalıp şey aldım. E, sabun aldım, rendeledim. 5 litre suda erittim. Sıvı sabunum oldu. Harika kullanıyorum. Tarzı videolar vardı. Ki onlar da olmuyor. Yani şimdi şu sabunun kullanım kalitesi ve e, yaptığı görev de o, o olacak iş değil. Çünkü yani erimez o sabun o suyun içerisinde. Erirse de 5 litre suya yetmez o bir kalıp sabun zaten. Hani içerisine başka şeyler katmıyorsanız eğer. E, umarım e, faydalı bir şey olmuştur bu da. Paylaşımı olmuştur. E, en azından artık hani eee şeyimizi yapabiliriz. Ben keyifliyim. Atık yağımı de değerlendirmekten hoşlanıyordum çünkü. Yani atık yağımı lavaboya dökmekten veya çöpe, çöpe dökmekten haz etmediğim için. işte önce bir kalıp sabunu yapmıştım. Sonra sıvı sabunu yapmıştım. Ama sıvı sabun gerçekten zor geliyordu. Yani karıştır karıştır karıştır. Tencere başında. Ee, Zorlayıcı oluyordu. Bir de işte bu şey yoktu. İlk yaptım oldu o muhabbet işte yüzde kostikle yapıp da bir de şu berraklıkta, şu kristal berraklığında sabunları ortaya çıkaramadığınız zaman da moral bozukluğu da yaşıyorsunuz, canınız da sıkılıyordu. Hiç içimden yapmak gelmiyordu o yüzden. Ama bundan sonra benim atık yağları. Kendi atık yağlarım, kendi evimin temizliğinde kullanmak için Arap sabunu olacaklar. Biraz şeyle, sadece atık yağyla değil, biraz daha iyi yağ içerisine ekleyip. Mesela biraz atık yağından, üstünde eksik kalan kısmını normal ayçiçek yağından. Biraz ben köpükseliyorum, bir miktar şey Hindistan cevizi yağı ve artık onda berraklık veya berrak olmama durumu çok derdimde olmayacağı için onun şeyini de sulandırmasında boraksla yapıp ama yine bütün yağ asitlerini şey yapmak, sabunlaştırmak yine yüzde üç şey kullanıp hidroksit fazlası kullanıp 15 gün sarıp sarmalı soğuk zincir kutusunda bırakıp ardından Fazla suda kullandığım için Arap sabununu da hani bu kadar sıvı form yapar mıyım? Belki biraz daha az sulandırabilirim ama bundan sonra benim şeylerim, atık yağlarım kendim için şey Arap sabunu Umarım siz de aynı şekilde yaparsınız. Ve umarım siz de benim gibi sıvı sabun yapmanın artık kolay olduğunu düşünürsünüz. Yine buralara kadar izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Yeni gelen herkese hoş geldiniz diyorum. Telefonum durmuyor yine. <gülüyor> Mesajlar var kusura bakmayın o sesleri silmeye çalışırım. Yola çıkacağım ama bunu bu şekilde gösteriyorum. Hani Şunda hala çökenler şu gördüğünüz noktalar şeyler CMC'ler, CMC'nin daha küçük parçaları orada havaya kaldırmıştık bakın bunda yok onlar ve şey de çok güzel dağıldı. yani şu esansta çok güzel dağıldı. bu soğuk yöntem için olan değil de diğer esansları şeyin tatlı dilimleri o zaman 15 günü beklemeden işte bu şeyi şimdi düzenlemesini yapıp yarın ya da öbür gün yayınlamaya çalışacağım mesajlar geldi çünkü Cansu Hanım ne oldu sabunlar berraklığı nasıldı rengi nasıldı merak ediyoruz devamını çekecek misiniz diye e, insanların merakta bekletmeyin dedim o yüzden e, bu şekilde hani normalde ama kullanmak için şimdi gene kullanmayacağım yani o çünkü o hanımefendi iki hafta bir kenarla bekletin diyordu ben o iki haftayı tamamlayacağım şeyde sabunların beklemesinde ancak bir bulanıklık yapacak olsaydı bu kokular biz bunu şimdiye görürdük. Çünkü bunu çok net gördüm ben. Bulanıklık da yapmayacağını düşünüyorum. İyi günler diliyorum herkese. Kalın sağlıcakla. Bundan sonraki şeylerde videolarda görüşmek üzere.